4 a kare çarpı b'nin üçüncü kuvvetini sadeleştirmemiz isteniyor. Evet, eğer elimizde çarpma işlemi varsa bunun için bir özelliği kullanacağız. Diyelim ki elimde a çarpı b var ve ben bunu n kuvvetini arttırıyorum. Bu, a üzeri n çarpı b üzeri n'ye eşit olacak. Neden öyle olduğunu anlamak için basit bir örnek yapalım. Eğer elimde a çarpı b'nin üçüncü kuvveti olsa bu n'ye eşit olur. Bu şuna eşit olur a çarpı b, bu birinci kuvveti, ve a çarpı b, bu da ikinci kuvvet, ve a çarpı b'ye eşit olur değil mi? Aslında biz bu ifadeyi alıp üç kez kendisiyle çarpıyoruz değil mi? Şimdi bunların yerlerini değiştirebiliriz. Çünkü çarpma işleminde birleşme ve yer değiştirme özelliği var. Yani biz bunların yerlerini değiştirirsek ve çarpma işlemini yaparkenki sırasını değiştirirsek, şu, şu şekilde yazabiliriz a çarpı a çarpı a çarpı b çarpı b çarpı b. Yani 3 a'mız ve 3 tane de b'miz var. Yani buradaki şey a'nın 3. kuvvetine ve buradaki ifade de b'nin 3. kuvvetine eşit olacak. Yani elimizde a üzeri 3 ve b üzeri 3 var. Evet, umarım bu neden bu özelliğin geçerli olduğunu anlamanıza yardımcı olmuştur. Şimdi bunu gerçek problem üzerine uygulayalım. Elimizde 4 a kare çarpı b'nin üçüncü kuvveti var. Bu demek oluyor ki çarpımdaki her bir eleman b'nin üçüncü kuvvetine yükseltilmiş olacak. Bu da demek oluyor ki elimizde 4'ün üçüncü kuvveti çarpı a karenin üçüncü kuvveti çarpı b'nin üçüncü kuvveti olacak. Şimdi bunu biraz renklendireyim. Evet buradaki üçüncü kuvveti eflatun. Evet tam buradaki. Sadece kuvvetini alıyorum, yani çarpmayı başta çarpıma alıyorum, daha sonra da üçüncü kuvvetini. Çarpımdaki her bir terimi, çarpımdaki her sayıyı alıp, ilk önce üçüncü kuvvetine yükseltiyorum. Ve daha sonra da çarpıma alıyorum. Şimdi bunu basitleştirmeyi deneyelim. 4'ün üçüncü kuvveti nedir? 4'ün birinci kuvveti 4'tür, ikinci kuvveti 16'dır. 16'yı 4 ile çarpmak istiyoruz, yani bu da 64 olacak. Ve daha sonra da elimizde a kare var. Ve biz bunun üçüncü kuvvetini alıyoruz. Üslerin çarpma özelliğinden biliyoruz ki bunun üssü 2 çarpı 3'ten 6 olacak. 6'yı 2 çarpı 3'ten elde ettik ve sonunda elimizde sadece b'nin üçüncü kuvveti kaldı. Evet, bunu daha değişik bir renkle yapayım. Elimizde b'nin üçüncü kuvveti var. Evet, bunu da buraya yazalım. Yani biz bu ifadeyi 64 tane a'nın 6. kuvveti çarpı b'nin 3. kuvveti olarak sadeleştirdik.